Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni videoyla sizlerle birlikte. Bugünkü videomuzun konusu Mondial Revival incelemesi olacak. Revival diyebilirsiniz farklı isimler de diyenler var. Neden motor incelemesini bulundum? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu aralar 50cc oldukça satışları yüksek olan motorlardan bir tanesi. Sizlerin de ihtiyacı ve ilgi alanı belki duyabileceğiniz için, sizlerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için Mondial Revival'in tanıtımını yapacağım. Hem tanıtımından bahsedeceğim. Hem de bu motoru ben satın aldım arkadaşlar. Neden satın aldım? Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi B sınıfı ehliyeti kullanabiliyor. Ablamla ortak kullanabilmek için böyle bir motor almam gerekti. Ablamda araba ehliyeti vardı. Motor ehliyeti yoktu. O yüzden B sınıfını kullanabilecek bir motor ihtiyacımız vardı. İki bildiğiniz gibi hem vergisi yok hem sigorta derdi yok bu motorlarda. Ve bu arada arkadaşlar üzücü bir haberim var. Mobiletti sattım. Bunu da buradan söyleyeyim. Yazanlarınız oldu. Satılık mı diye. Mobiletimiz satıldı arkadaşlar. Orijinal mobiletimiz vardı. Onu da bilmeyenler varsa mobiletimizi sattık. Ve artık Mondial Revival kullanıyoruz. Şimdi bunun aldığımdan belli çıkan sorunlar, problemler neler onlardan bahsedeyim. Ondan sonra neden bu motor alınabilir, neden alınmaz örneklerle sizlere devam edeceğiz. Zaten oldukça YouTube'da bolca videosu var ama ben de bir bilgi vermek istedim sizlere ilk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, selesi biraz dar iki kişi oturduğunuzda zorluk çekebilirsiniz artı arkadaki artçı oturduğu zaman da şu yan demirleri yoksa motorunuzda ayağı burada kasılıyor arkadaşlar oturduğu zaman da ayağında ağırlar olabiliyor eksilerinden başlayıp ondan sonra artılarına doğru devam edeceğiz Yakıt konusuna gelelim. 50 cc'nin yakmaması gereken bir yakıt değeri var. Yüksek bir değer var arkadaşlar. Yaklaşık 20 kuruşla 22 kuruş arasında bir yakıt söz konusu. Yani 50 cc konusunda bu yakıt değeri bence çok fazla. Şöyle yakınlaşalım bakalım. Motoru şöyle biraz inceleyelim. Başıma gelen sıkıntılardan da bahsedeyim. Arkadaşlar motoru aldıktan sonra egzozun şu koruma sacı şu kaynaklı yerinden koptu onu tekrardan kaynak ettirmek zorunda kaldım İlk sıkıntımız oydu şu kaynak yeri kopuyor zaten kronik sorunlardan bir tanesiymiş Ben bayağı da bir araştırdım bu motoru almadan önce Sizler de arkadaşlar ne alıyorsanız alın artık araştırarak alın derim ben sizlere İkinci sıkıntılarımızdan bir tanesi e, buradaki stop ışığı yanmıyordu yani ön taraftaki müşür konumuna gelmiyordu müşürde bir sıkıntı vardı Garanti, elektronik kısımların garantisi karşılanmadığını söyledi. Ben de kendim tamir konusuna gittim ve söktüm. İçerisinin oksitlenmiş olduğunu gördüm. Onun tamirini kendim yaptım. Genel olarak şöyle bir sıkıntı var. Ee, belki duymuşsunuzdur. Bu motoru inceliyorsanız da kesinlikle duymuşsunuzdur. Kayış koparma gibi. Servise iki kez gittim. Önünden geçtim bir kez de yağ bakımına gittiğimde. Yağ bakımında arkadaşlar... 3-4 tane revival vardı. Hepsinin de kayışları paramparça olmuştu. Söyledikleri 3 4000 bin kilometrede kayışının kopabileceği. Ama benim şu anda 1737 kilometre oldu. Herhangi bir kayış koparması vesaire bir problemi olmadı. Yolda da bırakmadı. Yaklaşık bir 110 kilometrelik yolu tek başıma bu motorda geldim. Onu da anlatayım. Sürüş esnasında, hız esnasında herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten bildiğiniz gibi limitörü var. Limitörü 45 kilometreye kadar sabit tutuyor. Ama limitör iptal ettiğinizde 75 kilometre kadar hıza çıkabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki hafif yokuş aşağı kısmında 75 kilometreye kadar hızlanıyor. Limitörden bahsetmişken limitörü sökülü olmayanlar varsa nasıl limitörün iptal olacağını göstereyim. Zaten bunu servis dediğim gibi servis montaj esnasında limitörü iptal ediyor zaten. Ama iptal etmeyen servisler de varsa sizin de nasıl iptal edebileceğini göstereyim. Bu kısmı açtığınızda belki şuradaki elektronik bölümün bulunduğu yer hemen elinizin altında olmayabilir. Biraz daha içeride oluyor. Onu şöyle kendinize doğru çektirin. Şu kabloları da tabii ki bu şekilde açıkta bırakmayınız arkadaşlar. Ben daha yeni söktüğüm için şurada görebilirsiniz. Mavi, beyaz kablo ile şurada zaten bir tek bunlar boşlu olacak arkadaşlar. Diğerleri motorun çalışma düzenine ait ve e, morla beyaz olan kablo uçları. Bunlar normalde birbirinin içerisine giriyordu. Bunları iç kısmından çıkaracaksınız ve şöyle gizleyeceksiniz. Bunu daha sonra arkadaşlar bu şekilde içerisine doğru tekrardan yerleştirin. İşlem bu kadar basit. Limitör iptali öyle korkulacak ya da uzun sürecek bir işlem değil. şekilde vidasını da kapattığımızda artık motorumuz 45 km hızı geçmiş durumda zaten 75 de kesiciye giriyor arkadaşlar bu motor şöyle biraz da motorun dış çekimleriyle sizler birlikte şimdi görüntülere geçelim Biraz da kısa ve teknik bilgilerinden sizlere bahsedeyim. Motorun tuşları ve bagajın hacminden sizlere bahsedeyim. Şu şekilde ilk başta bunu kullanırken oldukça zorluk çektim. Normalde kontak şöyle düzken motoru çalıştırıyorsunuz. Ama kontak şu şekilde yaptığınızda bir daha şöyle bastığınızda bagajın açıldığını, çıt sesini duyacaksınız. Burada arkadaşlar tam bir kask içerisine sığmıyor böyle jockey kaskı çok rahat sığıyor ya da yarım kasklar da çok rahat sığıyor ama benim tam kaskım sığmadı bu motorun altına. Onun bilgisini vereyim. Şöyle yan koruma demiri almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun sebebi de şu bu ayak kısmından bahsetmiştim. Olumsuz yönlerinden bir tanesi. Arka kişi oturduğunda şu bacak mesafesi açık kalıyor. Bunu kapatmaya çalışıyor. Sürekli ayak ağrısı oluyor arkadaşlar bu kısımda. O yüzden bu demirin avantajı var. E, bu mesafeyi genişletiyor. Şöyle görebilirsiniz. Ayak buraya da basabiliyor. Hatta ben buna şöyle açılabilir bir ayak da yapmayı düşünüyorum. Bakalım ileriki zamanlarda bunu da belki yapabiliriz. Bagajı kapatırken de şöyle açık mesela. Kapattınız bıraktınız. Tam zaten şurada görüyorsunuz. Orta kısımlara geliyor kilit kısmı. Arkadaşlar şöyle elinize bastırsanız olmuyor. Tam şu noktadan şöyle bastırdığınızda bagaj anca o şekilde kapanıyor ya da şöyle avuç içiyle bastırırsanız o şekilde bagaj kısmını kapatabilirsiniz. Tuşlara ve gösterge kısmına şimdi gelecek olursak burada bizim uzun kısanın bulunduğu bir bölüm var. İsterseniz şöyle uzun kısa yapabilirsiniz. Bir de burada selektör tuşumuz var. Şu şekilde bunu da belki çoğu arkadaşımız bilmiyor olabilir. Ben de sonradan fark ettim çünkü. Sinyallerin olduğu bölüm burası. Sinyalleri şöyle attırıyorsunuz, sinyali devir dışı yapmak için de şu orta kısmı basıyorsunuz. Kornanın olduğu bölüm, marş butonumuz, bu da arkadaşlar on-off anahtarı, enerjiyi buradan kesiyor, buradan da açıp açabiliyorsunuz. Şöyle bir motoru çalıştıralım, bir sesini dinleyelim, bakalım. Marşta biliyorsunuz zaten skuturlarda standart ön ya da arka frene basıp marş basmanız yeterli. Bazen istop etme sorunu olabiliyor. Şu anda zaten karşımıza çıktı. Motor soğukken eğer gaz vermiyorsak istobedebiliyor. Ama motor ısındıktan sonra motor ısındıktan sonra istobetme söz konusu olmuyor. Bu şekilde egzozun sesini de dinleyelim. Ön frenlerimiz disk arkadaşlar. Ön frende disk kullanmışlar. Arka kısımda kampana kullanmışlar. Frenleri yeterli bir seviyede. Şurada kornanın olduğu bölüm var. Herhangi bir aydınlatma lambası falan değil. Sinyallerimiz led değil arkadaşlar. Normal elojen. Şu şekilde sinyalleri de göstereyim. Şu şekilde de. Bir de arkadan görüntüsüne bakalım alacakları olanlar için arkadaşlar bu motoru bu şekilde resali bir şekilde çekmeye çalıştım. Şimdi motorun bir sürüşüne bakalım. Hem binelim dışarıdan nasıl gözüküyor. Alacaklar iyi bir şekilde bilgilenmiş olsun. Motorun nasıl kilitlendiğini de göstereyim. Şu şekilde sola doğru çevirdiğinizde boynunu kilitleyebiliyorsunuz. Anahtarı şöyle sola doğru bastırıp şöyle çevirdiğinizde boyun kısmı kilitlenmiş oluyor. Şöyle detaylı detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle motoru tekrardan çalıştıralım. Şimdi motorumuz ısındı artık. Gaza basmadan çalışıyor. de kornası var. Arkadaşlar dıştan görüntü bu şekilde ve buradan sizlere şunu göstereyim. Yakıt göstergesi kilometre kadranında ne gösteriyor onu gösterin. Sinyalleri görebiliyorsunuz burada. Sağ sol sinyali gösterebiliyor. Ve şöyle uzunları yaktığınızda şurada uzunların işaretini görebiliyorsunuz. Göstergemizin hız kadranını görebiliyorsunuz ve total kilometreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sıfırlama kilometresi mevcut değil. Üst tarafta da yakıt göstergesi var. Bunun da full ve e, bitip olan kısmını tersi yerleştirmişler. Full olan kısım bu tarafı, yakıt bitme kısmı da bu tarafa konumlandırmışlar. Şöyle biraz daha sürüşümüzü yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna doğru geliriz. yan ayaklıkları koyabilirsiniz. burada yana ayaklığı var. İsterseniz maşa yardımıyla şekilde kaldırıp koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Umarım sizler için inceleme videomuz faydalı olmuştur. Sorularınız varsa size yanıtlamaya çalışıyorum çünkü yaklaşık 2000 kilometrede. Biz de motor detaylı bir şekilde yorumlarda sorularınızı bekliyoruz